7182'yi 42'ye bölelim. 42'ye. Basit bölme işleminden farklı olarak bu işlemde bölen 2 basamaklı bir sayı. Yani 7'de 42 kaç kere var diye sorsam cevap hiçtir değil mi? Hiç yok dersiniz. Bunun yerine 71'de 42 kaç kere var sorusunu sorsak çok daha yerinde olur. Yani 7'nin yanındaki basamağı da işleme dahil etmemiz gerekiyor. 71'de 42 kaç kere var? Bir kere. Öyle değil mi? O halde bölüm ahanesine 1 yazıyorum ve şimdi kalanı bulmamız gerekiyor. 71'den 42 çıkarsa kaç kalır? Kısa yoldan bulmaya çalışalım. 72'den 42 çıksa 30 kalır. 71'den 42 çıkarsa o zaman 29 olacak. Değil mi? O şekilde düşünebilirsiniz. Ama ben bu videoda klasik yöntemi kullanacağım. 1'den 2 çıkaramayız. O halde 1, 7'den bir onluk almalı. Bu alışveriş sonucunda da 7, 6 olacak, 1 de 11 olacak. Peki, 11'den 2 çıkarsa kaç kalır? 9. 6'dan 4 çıkarsa da 2 kalır, o halde kalanımız 29 olacak. Bölme işlemine devam etmek için yukarıdan 8'i 29'un yanına indirmemiz gerekiyor. Bu sefer de 298'de 42 kaç kere var? İşte burada cevabı tahmin etmemiz gerekecek. Ama merak etmeyin hata yaparsak yapmamız gereken tek şey daha iyi bir tahminde bulunmak. Hata yaptığımızı anlamak çok kolay. Mesela 298'de 42, 9 kere var diyebiliriz. Kafadan atıyoruz yani tahminde bulunuyoruz. 9'da 42'yi çarptığımızda bulacağımız sonuç 298'den büyük olacağı için yeni bir tahminde bulunacağız. Mesela 3 kere var diyelim. 42 ile 3'ü çarptığımızda ve bu sonucu 298'den çıkardığımızda, farkın 42'den büyük olduğunu göreceğiz. Yani 42 ile 3'ü çarptığımızda çıkan sayı, 298'den fazlaca küçük olacak. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle doğru sonucu bulacağız, merak etmeyin. Şimdi soruya geri dönelim. 42 aşağı yukarı 40'a eşit değil mi? 40'la ile 42 arası çok yakın. 298'de yine aşağı yukarı 300'e eşit. Öyle değil mi? Ve de 40 ya da daha basit olarak 30'da 4 kaç kere var diye sorsak, tahminlerimize başlayalım. 7 kere 2, 14. 14'ün 4'ünü yazıyorum. 7 kere 4 ise 28. 14'ten gelen bir 1 var. 28, 29 olacak. O halde 7 çarpı 42, 294 eder. 298 eksi 294 de 4 eder. Kalan sayı yani 4, 42'den küçük olduğuna göre, 7 ile isabetli bir tahmin yapmışız, doğru bir tahmin olmuş. Şimdi devam edelim. 2'yi aşağı indiriyorum. 42'de 42 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 42, 42 eder. 42 eksi de 0 eder. Yani kalansız bir bölme işlemi yapmış olduk. 7182 bölü 42 işleminin sonucu 171miş.